2020 Antalya Finike Yeşil Yeşilyurt'tayız. Eşilyurt. Rekor Gelişim müşterimiz Ruhi Karacan. Yanımızda e, İsmet Çoban, Çoban Tarım'dan. Çoban Tarım'ın sahibi. Ruhi abi bu sene burada rekor gelişim kullandık bu serada. Tamam. Bu seramız taban sorun suyu sorunu olan. Evet. Suyun yükseldiği. Aynen. Özellikle yağmur dönemlerinde suyun çok fazla kabardığı evet. bir sera. Evet. Sete dikim yapılan bir yer. Burada kabak üretiyoruz. Evet. Neler oldu rekor gelişimden sonra? Neler gördük? Bir anlatalım kısaca. Geçen yıla bakış ikiye katladı. Yani verim anlamında ikiye, verim anlamında ikiye diyorsunuz. katladı diyorsunuz. Çeşitimiz ne çok buradaki çeşitimiz? Amati. Amati. Şöyle bir tane gösterelim mi kabak? Çok şey olarak. Geçen yıla bakış. Kalite olarak. Yani şurayı kalite da gösterelim. Olabilir. Şu üstten. Tabii. Şurayı. Şöyle baktığın zaman gözüküyor Hı -hı. zaten. Şimdi suyun yükseldiği bir yer. Evet. Su sorunu olan bir yerde kök çürüme sorunu illa ki evet, çok olur. çok fazla evet, oluyor. Yıla geçen yıllarda oluyordu. Çok haşerat vesaire durumları, Mantarlaşma evet. fazla oluyordu. Ee, bu sene verim olarak iki katladık i̇kiye diyorsunuz. Katladı. Çok memnunum. Fidenin gelişimi anlamında ilk dikiden itibaren evet. Bir de ilk diktikten sonraki gelişim nasıldı? Gelişim Çok süreci mi? Çok güzel Erkencilik anlamında Erken getirdim Ne kadar evet. mesela çevreye göre kıyaslarsanız diğer kabak yapan Aynı çeşit üretici üretilen kabaklarla Kıyasladığınızda aranızda ne fark var aynı onlarla? Aynı dönemde 150-200 kilo atıyor. 152-200 kilo attırıyorsunuz. Burada tabii normal gibi yapıyoruz. Korumamızı evet. yapıyoruz. Burak kaç dönüm bu sene? Bir dönüm 350 metre. Bir dönüm 350 metre. Buranın yer olarak bir tam yerini söyler misiniz? Ne olduğunu? Üreticilerde Turuncu ve Yeşilut, Köşklü Kavak. Köşklü Kavak. Yani bu en azından bu muhitteki insanlar, Aynen. bilen insanlar için. Hı hı. Ee, İsmet Bey siz ne dersiniz? Buradaki uygulama sonuçları olarak görüşlerini paylaştı. E, taban suyu yüksek olan bir yerde e, iyi verim alınıyor. Suyun... Geçirgenliğini arttırıyor. Toprağın geçirgenliğini an, arttırması. Köklerin boğulma, boğulmasını örüyor. Gübrelerin alınmasını sağlıyor. Alınamayan sallıyor. gübreleri parçalıyor. parçalıyor, Hı -hı. Alınabilir hale getiriyor. Ee, kabakta gözde görülüyor. Bir fark var. Bu kabakların taban suyu alttan vurmasaydı daha çok güzel görünümlüydü. Evet. Taban suyu görünümünü biraz zayıflattı. Ee, yani bu 10 gün önce bu daha bir bombaydı. Şimdi şöyle... Ama e, ona rağmen fazla içerisinde hastalık yok. Yani hastalık bu... yok, evet. hasatta hasat bir sıkıntı yok. Hı hı. Verim yani anlamında zaten evet. ikiye katladı. Verim anlamında da ikiye katladığını çiftçimiz söyledi. Söyledi. Önümüzdeki günlerde hava iyi gittiği takdirde aynen Çek büyümesine devam edecek. Aynen devam edecek bir, zaten kış şartları. Bir duraksama beraber. yapmayacak. Evet, ee, tavsiye eder misiniz Dura abi? Yani gönül rahatlığıyla şöyle kameramıza da bakalım. Her yıl kullanmayı düşünüyorum. Öncelikle Tüm Antalya'daki yani seracılara. Kullanmayı düşünüyorum artık bundan sonra. Sizi birilerine benzeten oluyor mu? Çok benziyorsunuz. İz, i̇zleyiciler demesin. Memati'nin ne işi yani. var orada diye. Lakaba Memati, Finike'de, Tırınç Ava'da. Ee, biz teşekkür ederiz. Kurt, memnun oldum. Arkadaşımızı Kurtlar Vadisi oyuncularından Memati'ye benzetiyorlar. O yüzden <gülüyor> ben de bir söyleme gereği duydum. Misafirlerimiz de aynı fikirdeydi. Espri biz, oldu. Biz teşekkür ederiz. Ee,